Ankara Üniversitesi olarak biz e, Türk Tarih Müjdesi ve Parkı'na e, akademik destek sağlayacağız değerli başkanım. Çok önemli ki hocamızın e, önderliğinde Ayşe Çakır ve Ayşe Okfuran hocalarımız e, bu konuda asıl e, sorumlu olacaklar. Ama Ankara Üniversitesi sadece iki hocamızla değil birçok imkanıyla e, Etemiz Kurt Belediyesi Tarih Müzesi ve Parkı'na da ciddi ölçüde akademik destek sağlayacak. Sadece Ankara'mıza değil, aynı zamanda ülkemizde bir böyledirme olmayan 300 tarih müzesini gerçekleştirdik. Görmeyenlere, görmelerini tavsiye ederim, arzu ederim. Dolayısıyla böyle bir müze sadece güzel olarak değil, aynı zamanda bir eğitim yuvası ee, ve eğitim kurulu olmasını arzu ediyoruz. Bunun için çok çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki böyle bir ve çalışmayı Ankara Üniversitesi gibi köklü bir üniversiteyle, Ankara'nın ismini taşıyan bir üniversiteyle bazı çalışmaları birlikte yürütmekte zahir bir şey görür.